Ben Bahattin Olgaç Sihir Takkış Hizmet İş Sendika Sihir Başkanıyım, Sihir Belediyesi İtfai görev yapıyorum. Sihir Belediyesi'nde yetkili sendika başkanlığı yapıyorum. Yetkimizden dolayı yaklaşık bir yıl önce yapılan promosyon düşük olduğundan dolayı enflasyon farkı istedik bankadan. Dört sefer yazılı dilekçeyle her seferinde de bize red geldi, ek ödeme yapmayacaklarını söylediler. Herkese ödeme yapacakları için biz de kalktık. bir karar aldık belediye başkanımız ve başkan yardımcımızla beraber. ihaleyi feshetmeye etmeye karar verdik ve bankada bizden ödediği parayı geri talep etti. O parayı da geri talep ettikten dolayı biz de kendi alma bir hesap açtık. Tabi bu da belediye başkan ve yardımcıların bilgisi içerisinde. Bu parayı 20 Eylül'e kadar bu hesapta toplayıp, İş Bankası'na devredeceğiz, ihaleyi fesh edeceğiz, ondan sonra yeni ihaleye çıkacağız. Hayırlısı neyse, personel için yaptık bunu. Bize herhangi bir katkısı yok. Sadece bizim emekçi arkadaşlara daha iyi bir promosyon almak için bu işe kalkıştık. Tabi tabi yeni ihale belgelerini de hazırlamışız zaten. Bu parayı devredip ihaleyi fesh 1-2 gün sonra hemen ihaleye çıkacağız. Ve bütün bankalara da teklif göndereceğiz. Özür olmayan bir şey ama emekçi arkadaşlarımız için bu işi belediye başkan yönetimiyle beraber yüklendik. Bakalım hayırlısı işçilerimizin hakkında neyse olur inşallah. Hem sendika olarak hem belediye olarak da bundan hiçbir faydamız yoktur. Sadece işçi çıkarı için bu işe kalkıştık. İnşallah ödeyeceğimiz par paranın en az 3-4 katı kadar işçilerimize katkı olacaktır.